Bugün 15 Ağustos 2021 Pazar Güneş günündeyiz Akrep burcundaki ay güne kararlı ve sabit enerjiler veriyor Erken saatlerde Ay boğa burcundaki Uranüs'e karşıt açı yapacak ani ve beklenmedik durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir değişen durumlara direnç yerine uyum göstermeye çalışmalıyız huzursuz isyankar bireysel davranışlar ilişkilerde sıkıntı yaratabilir dikkat etmeliyiz Öğle saatlerinde akrep burcundaki ay aslan burcundaki güneşle dik açı yapacak balık burcundaki Neptünle de üçgen görünüm yapacak Sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselirken duygu ve mantığımız arasında bazı çelişkiler de olabilir hislerimizi dengelemeye ve günlük motivasyonumuzu korumaya çalışmalıyız çevremizde daha derin paylaşımlar yapma bağlarımızı geliştirme fırsatımız olabilir yaratıcı sanatsal ve ruhsal konularda ilhamlar alabiliriz Bugün iş, kariyer, para, finansal paylaşımlar, uzun vadeli bütçe ve hesaplamalar, yatırımlar için verimli değerlendirilebilir. Ruhsal konulara da ilgimiz artacağından bilinçaltı çalışmaları, kişisel dönüşüm, terapi, arınma, diyet, detoks ve şifa uygulamaları için de günü değerlendirebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde akrep burcundaki ay ile oğlak burcundaki püroto arasındaki olumlu açı güçlü ve güvende hissedebileceğimiz destekleri arttırabilir.